Esselamın aleyküm ve rahmetullah ve esselamın selamın aleyküm ve rahmetullah. Evet arkadaşlar şimdi size savunma sanatlarından birkaç hareket göstereceğim. Bir. Denemeyin, denemeyin. Orta yolu bulun arkadaşlar. WhatsApp'ta o kadar yazıyorum beni takmıyorsun. Şu saati bile takıyorsun beni takmıyorsun ya. Oha kız saati kız Sizinle video çekmek isterse, ona yalnızca dokunun. Kanka, TikTok videosu çekelim mi? Ne oluyor, ne oluyor? Benim kimseye küfür ettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz mu? Hayır. Musun? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz mu? Hayır. Musun? Şimdi duyacaksın. Ya Elif burada kalsa gelmem valla. Ne oluyoruz bre? Adamın gözünün içine baka baka nişanlısını aslı. <gülüyor> Oğlum o senin yenge. Kayu ne oldu tatlı? Seni hiç alakadar etmez. Gündemde bir Türkçe ezan tartışması var. Siz ezan Türkçe okutulmalı mı? Hey? Ne? Türkçe ne mi? Ne Hayır, olmaz. Türkçe olur mu ya? Ne olmaz. Ne olmaz yani Olmaz yani ezan. Türkçe, Türkçe. Türkçe. Türkçe. Zaten Türkçe okumuyor ezan. Arapça okunuyor şu anda. Nerede, nerede okuyor? Şu anda ezanımız Arapça okunuyor. Yok, çok, Türkçe, Türkçe okunuyor. Türkçe Evet, bu benim en sevdiğim türdür bu arada arkadaşlar. Şu an aslında ders çalışması gerekirken telefonuyla uğraşıyor. Bakın, fotoğraf çekebilirsiniz. Ben çok severim bu türü. Evet. Yalnız çok hareket etmeyin, ürküyor bazen. Evet. Bu kendi haline takılıyor. Biz devam edelim, siz beni takip edin. Ramo önce yapmayı çok özlediğim bir şey var. Onu yapabilir miyiz? Hemen mi? O değil, şapşal. Gerçekten benim mi? çocuk gelişimci hayatım. Yani senden daha çok biliyordur, doğru. Sizi geliştirememiş ya ben hayatımda bu kadar yavşağı bir arada görmedi miyim? Ulan kaldır şunu kolaya falan döküyorum. Yok yok, konağım olana gerek yok abi. Ben neyim? Çek Cumhuriyetinden gidil konuşuluyor. Çek Cumhur, Çek Ostrom. Çek çek çek, çek çek çek Çek Çek. Balıklar su içiyor mu? Balıklar su içiyor mu? Şimdi balıklar suza konuşabiliyor mu desen, şöyle bir cevap verirdim sana. Sen kafanı suya soksan konuşabilir misin? Akadırmızda bir için su ihtiyacı vardır doğal olarak. Yazık kafa. Urfaların 10 tane notası vardı mesela, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bizim Urfa'da, do, re, mi, fa, sol, la, le, lo, si, do. Cappuccino! Cappuccino! <gülüyor> Kesinlikle affetmem dedin şeyleri. <gülüyor> affetmem dediğimi <gülüyor> Şaka mı bu <bari? gülüyor> abi? Affetmem dediğimi mi? <gülüyor> Neyi atırtmasın bana? <bari? gülüyor> Neyi atırtmasın? <gülüyor> yok yok dur dur <gülüyor> Elime bir karı geçeceğiz affetmem valla <gülüyor> Dünyanın abi kaç tane harikası vardır? Ne? Dünyanın kaç tane harikası vardır? Haritası mı? <gülüyor> Dünyanın bir tane haritası var ya Dünya haritası Harika. Tabii hmm, Tabi Bir tane arada. Şeyi var artık. Dönüyor. Şey abi harika. He? Ha? Harika. Harika. Teşekkürler. Hocam Küçük Yılmaz Vural'ı öpüyorum. Baba. Küçük Yılmaz Vural. Hocam. Hocam, Hocamın adı oğlunun adı ya. Ya İpek Bundan sonra eve ekmek getireceksin tamam mı çalışıp? Tamam. Para kazanman lazım tamam mı? Tamam. Bundan önce hiç sen eve çalışıp bir şey getirmedin. Hep bir hazırdan yedin. yok. Bunu... He yok işte paraya getirmeyeceksin tamam mı bundan sonra? Tamam. Evet devam ediyoruz. Ama zeytinleri takacaksın yemeyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin kime yandığın belli değil lan. Burada dört tane uçak var. Acaba hangi Acun abinin? Ya hepsi senin de olabilir yani abi. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Eliyorsun. cevap neymiş? Üçmüş. Ben tutturuyorum. Benim kat gözüm açık. Gülme. Aman efendim kimler gelmiş kimler gelmiş. Hoş gelmişsiniz şeref getirdiniz. Ne eksik sonu getirelim dedik. Bakıyorsun öyleydi bir kerede, Oh. Oh. Bu yama uydu. Bir de bu yama uydu. Titeniksizsiniz bence çok sıkıcı iç. Çok iyi, çok iyi acın. Çok seviyoruz. <gülüyor> Bırak içiyorum. Siz, salak mısın Cemile? Söylemek istiyorum. Siz hani kayıpları buluyorsunuz vesaire falan ya. İnsanlara güvenimi de bulabilir misiniz kendi programınızda? En nefet ettiğin akraban. Baba tarafında olan herkes. Kampuanımı bir daha paylaşırım sizinle. Ben Herbalessensiz bu süffatsız seriyi kullanıyorum. Kampuanımı bir daha tanıtıyorum size. Hadi Şakir, Şeli, Sıfatsız, Sıfatsız, Az kalsın kaldırımdan giderken ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. Aynen Aynen ya. Bende tip yok. Surat zaten mayın tarlası gibi. Bastığın yer patlıyor a surat. Öyle yani. <gülüyor> evet. Tam bir yıkık profili. İnsanlara daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Bu olayı destekliyoruz biz. <gülüyor> Anne izle gel anne gel izle anne izle anne izle ya. <gülüyor> anne izle <gülüyor> küçükken ne olmak istiyordunuz pilot şimdi ne oldunuz tekerbayi millet uçuruyorum şu an her camiye dolar bağışlasam dolar arttıkça sevabım artar mı bin 140 daha kaç eder 140, 140 daha 2080 10 daha 2090. 10 daha. 2090 2090 on <gülüyor> Memleketinizi bir cümleyle anlatır mısınız? Türkiye mi <gülüyor> memleket olarak nerelisiniz efendim? Öyle bir özelliğini söyleyin ki biz anlayalım. Oğlum evet. an var ya tam e, kişisine geldiniz. Hadana bin ben. <gülüyor> Sen ayıp çirkin diyorsun demek ki çirkin bir göz dilara. Yüreyo bana kim gelmiyor ya? Sen <Gülüyor> kesin gelmiyorsun. Uzaydaki astronotlar aşırı... nasıl atıştırılabilir? Uzaydaki İnşallah biz uzaya gideriz. Aç mıyız? Vallahi açız. Açık mıyız? Allah şükür. İslam'ın şartlarını hayır mısın? Haberatı istin. Ne diyorsun ya? Yani? Vallahi yapma ya. En favori Osmanlı padişahımız kimdir? Fatih Sultan Mehmet Niçin? Ankara'yı fethetti adam daha ne yapsın? Yazık kafana Kızım bu ne kıyafet lan? Bu ne hal? Baba Çomar gibi ne karışıyorsun bana? Yeni gelişim böyle giyiniyor Sen kimden çıktın ya? Valla lan kıyafet böyle Ya aşkım Bir daha böyle giyindiğini görsem kırarım kemiğini Resmen beni kıskanıyorsun Ne zaman öleceksin demiş Umarım en yakın zamanda <gülüyor> Ha ha ha ki ki ki dost var mı hakiki Herkes diyor kanki çok lazım sanki. Ha ha ha. Kiki ki dost var mı hakiki? Herkes diyor kanki çok lazım sanki. Merhaba bugün Ay tutulması var. Haberiniz var mı? Yok. İzlemeyecek misiniz? buçukta başlıyor. İzleriz. Hangi kanal veriyor? Yok, Ay tutulması. Ay ha. tutulacak. Ya izleriz bakalım öyle. Tamam. Selam. Bana güzel bir köfte atar mısın ya? Atatürk sözü söyler misin? Ee, ordular iledi. Kara göründü. diyor? Bana karşı da seni kullanıyor. Sen de alet oluyorsun aptal herif. Benim kimseye alet olduğum falan yok. Dal yaprak. Doğru konuş